Ses görselleyici ile yapmayı en sevdiğim şeylerden biri ne biliyor musunuz? Kendi ses görselleyicisi olan bir arkadaşımı davet etmek. Hey dostum buraya gelsene. Birlikte bir lazer gösterisi yapmaya ne dersin? Hadi bakalım.